Hoş mu geldik? Intro böyle mi diye? Yeni mikrofon aldım. Hayırlı olsun. Yani <gülüyor> bizim için de hayırlı olsun. Nasıl? Yakışmış mı böyle? Ne düşünüyorsun? <gülüyor> siyah olan değil mi? O? Zaten siyah diyorduk. <gülüyor> Gençler hoş geldiniz. Bugün Keyifler bozuk. En azından benim keyfim bozuk. Ya... İki farklı konudan keyfim bozuk. <gülüyor> hem Nobel ödüllerinde beklediğimiz sonuçlar gerçekleşmedi. Artık Oscar'a döndü bu Nobel ödülleri de biraz. <gülüyor> Artık böyle bir yarış var. Ben, ben şahsen kendi adıma biraz... Üzgünüm ama ödül çok güzel bir çalışmaya gitti. Çevre çalışmalarına gitti. Bizler de bugün biraz bunu konuşacağız. Biraz Nobel'in tarihinden bahsedeceğiz. Nobel ödüllerinin tarihinden. Biraz Nobel ödüllerinin yapısından bahsedeceğiz. Bununla ilgili bazı sorular geldi. Koray mesela şey biliyor musun? Nobel'e nasıl aday gösterilir? Kim aday gösterebilirsin Nobel'e? Ya yok. Hiçbir zaman aday gösterilmeyeceğim için tabii hiç merak edip de araştırmadım. Ya işte bu konuda bir şey var. Belli başlı kurallar var. Herkes Nobel'e aday gösterilemez. Herkes Nobel'e aday da gösteremez. Aday göstermek için bazı limitler var. Bugün belki bu limitlerden bahsederiz. Bugün belki bu limitlerden konuşuruz ve sonrasında da yayına şey konusunu konuşacağız. Nobel ödüllerinin yani bu kompleks fiziksel modellerin sistemlerin modellenmesi neden zor olduğunu ve bu konuda özellikle ismini doğru okuduğuma emin değilim. Giorgio veya ne diye okuyacağız? Giorgio mu? Aslında sorsaydım adı ne güzel olurdu. Giorgio Parisi, İtalyan profesörün çalışmaları biraz daha yakından bakacağız. Ama önce bir ne yapalım, Çete bakalım, chat, Çet, bizimle misiniz? Kimler burada? <gülüyor> bir Türk'ün Nobel Fizik Ödülü alma ihtimali var be. mıdır? Vardır, açıkçası şöyle düşünüyorum ben, şimdi şöyle bir durum var. Kimlerin Nobel Ödülüne aday gösterildiğini 50 sene bilmiyoruz. Sen bunu biliyor musun Koray, böyle bir kural olduğunu? Tekrar sorsana, yorum okurken Kimleri... kaçırdım. Tamam baştan söyleyeceğim. Kimlerin Nobel ödülüne aday olduğunu 50 sene boyunca öğrenemiyorsun. Nobel komitesinin bir kuralı var arkadaşlar. Nobel adaylarını 50 sene öncesininkini öğrenebiliyorsunuz. Yani şu an internet sitesine girerseniz 1970 senesinde kimlerin Nobel fizik ödülüne aday olduğunu ve kimlerin kaç oy alarak Nobel ödülünü kazandığını görebilirsiniz. Yani bir 50 sene beklersek bir Türk'ün aday olup olmadığını gerçekten öğreneceğiz. Ama şöyle bir durum var. Ataç İmamoğlu'nun ben şahsen kendi adıma hatta şöyle diyeyim buradaki da konuşunca mesela geçenlerde Linz'deydik Avusturya'nın bir üniversitesi. Linz'deki üniversitede Nobel ödülleri aday listesini falan tartışırken bizim gruplar falan var herkes böyle kendi listesini paylaşır üzerine iddiaya gireriz bahis oynanır biraz böyle. 5 kişinin Ataç İmamoğlu yazdığını gördüm ben gayet Ataç İmamoğlu'nun Nobel'e aday gösterilmesi bekleniyor arkadaşlar. Bu önceki soruyu da yanıtlıyor aslında biraz bir Türk'ün Nobel Fizik Ödülü alma ihtimali var mıdır? Var tabii ki. Ama var var. Şey, yani bizim bizim biraz var yaşımız var ama. <gülüyor> ufak, ufak, ufak, <gülüyor> ama şu ufak, da var. Geliyoruz Koray. Ee, hangisi daha makbul acaba? Hani Türkiye'de yapılan bir çalışmayla almak aslında derdimiz sanki biraz o olmalı gibime geliyor. Yoksa bir Türk gider Amerika'da çalışır, Avrupa'da çalışır, Nobel alır ama o. Tamam, ee, evet bir Türk almış olur ama hani yapılan çalışma sonuçta yurt dışında yapılan bir çalışma. Ee, yani, ne kadar yani, mı? Yurt yani, Biraz biraz şey yani biraz böyle üzerine düşünmesi gereken bir konu bu. Direk direkt basit bir şey söyleyemeyiz bu konuda. Çok ben şimdi güzel şey yorumlar var. var mesela yani. internet sitesindeki şeyi okumak istiyorum. Bir arkadaş şey sormuş. Kimler Nobel ödülünü seçiyor? Kimler veriyor bu ödülü? Açıkça şöyle yazıyor arkadaşlar. The Norwegian Nobel Committee is responsible for selecting the Nobel Prize. Yani şöyle diyor aslında Nobel. N Norveç Nobel Komitesi yani Sividish Akademi. Yani, pardon Sividish değil Sividin Akademi tarafından veriliyor. Bu Sividin Akademi tarafından verilen bir ödül. Adayları kimler seçiyor diye bir soru gelmiş. Adayları kimlerin seçtiğini şöyle açıklamış Nobel İnternet sitesi. Aday gösterebilmek için bazı kurallar var. Bu kurallar işte... Atıyorum şu enstitüye üye olmanız lazım. Bayağı böyle bir sürü enstitü ismi saymışlar. Bir tanesi şey mesela. Members of the International Board of the Women's International League for Peace and Freedom. Böyle bir akademi varmış. Bu akademi aday gösterebiliyor. Onun dışında üniversite profesörleri, associated profesörler, social science, law, philosophy, theology, religion, işte üniversite rektörleri diyor. Üniversite direktörleri diyor veya eşitleri parantez içinde. Türkiye'de bunun karşılığı galiba yok. Var mı Kuray? Üniversite direktörü, üniversite direktörü ne demek? Rektör mü oluyor? Fakülte başkanı Diğer falan mı oluyor yoksa üniversite direktörü? Onu ben de bilmiyorum. Yani. Ama şey, e, bazı yerlerde şey olabilir. Bu bilimsel işleri yapanla, e, idari işleri yapan rektör ayrı ayrı olabilir. Yani iki rektör var gibi düşünebilirsin aslında. Öyle olabilir. Ki bu Türkiye'de tartışılan bir şey aslında. Hani bizde böyle bir şey olsa ne güzel olur falan gibi düşünce var. Bazı yerlerde gerçekten böyledir belki. Evet bir şeye bakalım, sorulara bakalım. Aziz Sancar da Nobel ödülü aldı ama tamamen Amerikan ekolünden çıkmış birisi. Evet bu konuda haklısınız. Şöyle ya bir Türk'ün veya bir Türkiye vatandaşının Amerika'da veya Avrupa'da bir projeden Nobel ödülü alması... Aslında Türk bilim camiasına çok büyük katkı sağlayan bir şey değil. Tabii şöyle katkı sağlayan bir şey. İsminizi isminizi bildirmiş oluyorsunuz. Yani dünyaya bir tane işte bilmem kim kim kim işte Aziz Sancar Türkiye doğumlu bir insan sonuçta. Türkiye'den gelen bir ödül. Mesela İtalyan profesör, Türk profesör falan diye geçiyordur ortamlarda ve bu bütün alanın bilinirliğini arttırıyor. İnanılmaz bir artısı var ama Türkiye bilimine bir artısı var mı? Pratik anlamda. Yani ben şunu duymadım Koray. Bir Türk Nobel ödülü aldığı için üniversiteye proje alan veya bir Türk Nobel ödülü aldığı için üniversitenin bütçesi artan bir... Ben böyle şeyler duymadım. Ya Dolayısıyla ama şöyle bu size bir şey pek... Var. Ben şunu gördüm tabii başvuramadım ama mesela Aziz Sancar Nobel ödülünü aldıktan sonra onun adına belli burslar ayarlandı. İşte senede belli bir kotası var. Oradan bazı öğrencileri Türkiye'den alıp kendisi yetiştirmeye başladı. Tabii konu biraz bana uzak olduğu için ben başvuramadım. Ama Aziz Sancar adına bir burs açıldı. Türkiye'den de gidenler var. Ama Şimdi, şimdi sen... <gülüyor> bu ne kadar fark eder diyeceksin. <gülüyor> sen, Yine sana laf sokmak istemiyorum tamam. Öyle mi? <gülüyor> yani şimdi sen başvurmasan da ben senin red aldığına <gülüyor> eminim. Ben, benim bu konuda bir şüphem yok. Başvurmasan da ben senin red aldığını biliyorum. Olabilir. Sedat Müncim hocamın diye. şeyi var. Silikondan görünür ışık çıkartabilirsen en fazla 3 yıl içinde Nobel ödülü alırsın. Bunu Türkiye'de yapabilecek potansiyel hocalarımız var. Doğru. Bu kuantum light yani kuantum ışık Cengiz konusunda Gengiz Beşikçi diyordur belki. Kuantum ışık konusunda arkadaşlar şöyle diyeyim. Geçen senelerce şeyi biliyorsun değil mi? Blue Laser. Pardon. Blue LED, Blue Laser değil. Blue LED Nobel ödülü aldı ya geçtiğimiz. 2 sene önce olması lazım. 3 sene önce mi olması lazım? Yani ben bayağı Eski bir biraz şeyler var. Blue LED çok eski değil ya. Hemen bakalım. Nobel Prize. Yok 2014'te almış galiba. Yok, on... Aynen 2014'te almış. Baya yıl geçmiş üzerinden. Ben niyese dün gibi hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> üzerinden. Baya bir zaman geçmiş ya. Şimdi arkadaşlar fizikte şöyle Nobel ödülleri sizin sandığınız gibi böyle fundamental fizik çalışmalarına verilen şeyler değil her zaman. Ya yani bunun. Bir tane komitesi var. Bu komite toplanıyor. Biz bunun biraz insanlara da geldiyse bir detaylarından bahsedelim. Tamam şöyle bir 30 kişiye geldik hemen hemen. Şöyle anlatmaya çalışayım ben. Kimin Nobel ödülü alabileceğini. Öncelikle Nobel komitesi diyor ki kimler Nobel ödülü gösteri Nobel adayı. Buna nominate yani nomine etme. Artık Türkçesi tam olarak ne oluyor kolay? Aday gösterme diye gösterme. bence. Nomine etme işte aday gösterme. Bir liste var. Böyle bu listede üniversite profesörleri işte şey yazmış. Mesela okuyayım şuradan. Diyor ki daha önce Nobel ödülü almış kişiler. Mesela bu bir, bu bir kişiymiş. Ondan sonra Former Advisors to the Norwegian Nobel Committee. İşte daha önce, Norveç e, Nobel Komitesinin daha önceki advisorları, former advisorları. Ondan sonra diyor ki şimdiki ve geçmiş önceki Nobel Komite adayları. İşte... Mitinglerde bulunmuş bir şeyler ya yani böyle bir uzun bir liste var. Baya kimlerin aday göstereceğim ama üniversite profesörleri aday gösterebiliyor. Üniversite rektörleri aday gösterebiliyor. Sizin gösterdiğiniz adayların kabul edilip edilmediğini kimlerin aday olup olmadığını 50 sene sonra öğreniyorsunuz. Bu konuda şaka yapmıyorum. Yani internet sitesine girerseniz nobelprize.org internet sitesinde açıkça şöyle söyleniyor. Okuyayım hatta. Diyor ki. Records of nominations are strictly kept secret for 50 years. Diyor ki 50 sene boyunca kimlerin aday olduğunun rekordu yani kaydı katı bir şekilde gizleniyor. 50 sene sonra mesela şu an şey diyor. Currently the nominations submitted from 1901 yani 1901'den 1970'e kadar olanlar internet sitesinde görebilirsiniz. Bu şu anlamı geliyor. Kimlerin aday gösterildiğini ve kimlerin kaç tane yani yüzde kaç oy alarak bu adaylıktan başarıyla çıktığını görebilirsiniz. Ha bu sene kimlerin aday gösterildiğini az çok tahmin edebiliyoruz. Bildiğimiz isimler var ama şöyle diyeyim. Yaklaşık olarak benim bildiğim 300'e yakın isim bu sene fizikte aday gösterildi. Yani aslında biz 290 tanesinin adını duymadığımız eminim. İşte bu dün öğrendiğimiz isimler de bunlardan, <gülüyor> bunlardan bazılarıydı. Yani ben açık söylüyorum ilk iki İsmi hiç duymadım. Hasselman'la diğer Japon arkadaşı. İtalyan profesörü Paris'i biliyordum daha önceden ama öyle araştırma yapmış değildim üzerine. Sadece ismine bir formül var. Bir de bu stokastik süreçlerin yani bu kompleks sistemlerin simülasyonu ile ilgili daha önce yaptığı çalışmalar var. 1970 ve 80'lerde bunun üzerine bir Nobel ödülü aldı. Aslında iki çalışmada birbiriyle ilişkili. Nobel Komitesi'nin son yıllarda ödül verirken yaptığı şey var arkadaşlar. Bir deneysel çalışma var. Mesela kara deliklerin optik resmi çekildi de geçen sene kuran. Optik o da mı geçen resmi. 2 sene. sene önce mi? Geçen sene mi hatırlamıyorum işte. Optik resmi çeken gruba, optik resimleri çeken gruba bir Nobel ödülü verdiler. Bir de kara delik teorisinin işte meşhur lideri, tanrısı artık neyi diyorsak Roger Penrose'a Nobel ödülü verdiler. Bu da aynısı arkadaşlar. Özünde bu Meteorolojist olan iki arkadaşımız Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nde profesörler çalışıyorlar. Yaptıkları Climate Change Estimation yani iklim değişikliği simülasyonlarında aslında bu kompleks sistem analizlerini kullanıyorlar. Günümüzde de en güçlü kompleks sistem analizini yapan kişi Paris'i. Paris'inin çalışmaları sayesinde biz şu an kompleks sistemleri hareket, hareketlerini analiz edebiliyoruz. Mesela aklınıza gelen bir kompleks sistem yazabilir misiniz çete? Biliyor musunuz bir kompleks sistem? Sizce kompleks sistemler nedir? Yasir kendini yazabilir buradaysa. Ya sana şey diyeceğim. Benim sesim kötü mü geliyor karşı? Eko duydum tam? Neyse. <gülüyor> Ya e, bu Oktay Sınanoğlu'nun da bir ara e, Nobel'e aday olduğu falan söylenmişti. Hani 50 sene saklanıyorsa bu nasıl ortaya çıkmış olabilir ya? ya tamam. 50 sene belki önce olmuştur belki ne bileyim. Yok Oktay meselesi e, o kadar eski değil ya. İnternet Ama sitesinde şey yazıyor. Bazen tahmin edebiliyorsun sitesi... da ya. İnternet yani sitesinde o... yazan şey var. Tahminler veya içeriden sızıntılar gerçekleşebilir yazıyor. <gülüyor> Ama biz 50 sene boyunca Resmi olarak duyurmuyoruz diyor. Sonuçta şey de var. Yani aday gösteren insanlar ben aday gösterdim diyebilir. Sonuçta bu Nobel Komitesi'nin içinde yüzlerce insan oy veriyor. Bildiğim kadarıyla 200-300 tane profesörün oy kullanma hakkı var. Bu Nobel Komitesi'nde. Yani aslında 200 kişi tüm adayları biliyor şu an dünyada. 200 kişinin akrabaları da biliyordur. Arkadaşları da biliyordur. Böyle rakı sofrasında falan bahsediyorlardır işte. Ben aslında Anton Zeilinger'e verdim de işte. Political correctness kardeşim yemedi ya falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Bütün sistemimi tek bir cümle içerisinde yaptım. <gülüyor> Benden Nobel ödülleri üzerine başka fikrimi sormayın lütfen bugünkü yayında. Şeyi hatırlarsın bu Gerçekim <gülüyor> e, dalgalarını işte ölçtüklerinde adamlar o kadar emindiler ki yani böyle bir masa başında oturup ha, bakalım hadi ne zaman haber gelecek gibi böyle beklediler ya. O çok belliydi mesela. Yani kara delik gibi bir şeyin 100 senesi buldu Nobel ödülü alması da. Aslında bu çalışmalar da çok eski çalışmalar. Bunu kabul etmek lazım. Bunlar çok yeni çalışmalar değil. Baya baya eski çalışmalar. Nedense bu sene böyle bir karar çıkmış. Bize de bu karar tebrik etmek düşer. Ben bir soru sormuştum chat'te. Onu unutmayalım Koray. Sizin kompleks sistemler derken aklınıza gelen bir örnek diye sormuştum. Birkaç cevap geldi galiba? Birkaç cevap geldi. Ya hava bir... durumu. Zaten climate change'den iklim değişikliğinden hava durumu ilişkisini anlamışsınızdır. Zaten birbirleriyle ilişkili. Burada güzel bir örnek şu video var. Ben bu videoyu chat'e paylaşayım. Copy link adresliyim. Şuradan chat'e paylaşayım. Pisi bilim paylaşıyorum. Umarım bloklanmaz. Şimdi burada şey var. Ekrana da verebilirsek hatta videoyu da açayım. Tamam şimdi share screen Chrome tabı paylaşacağız. Flight of Starlings. Okay. Tamam, ekran paylaşımı yaptım. Şimdi birazdan yayına gelir moderatör arkadaş yayına verirse. İnşallah böyle bekleyeceğiz. Tamam, gel Evet arkadaşlar, şu hareketin modellenmesi yani aslında Paris'i neden Nobel ödülü aldı? Sorusunun cevabını. Şu gördüğünüz kuş sürüsünün kompleks hareketinin modellenmesi Paris'inin yaptığı çalışmalardan bir tanesi. Özellikle bu son çalışmalarından bir tanesi bunun üzerine. Tabi orijinali olan 1983'te yaptığı bir çalışma var. Bütün bu kompleks sistemlerin aslında spinlerle ilgili. Mesela diyelim şey örneği var bu konuda. İşte... Yusuf ve Koray biz birbirimizle spin paylaşımı yapacağız. Bir de üçüncü bir kişi var. Üçüncü bir kişi spin paylaşımı yaparken nasıl karar verecek? Bu karar verme sisteminin arkasında bir spin decision problemi. Bunun arkasında bir sorun var. Sonuçta mesela ben Koray'la konuşmak istiyorum. Koray üçüncü kişiyle konuşmak istiyor ama üçüncü kişi benle konuşmak istemiyor. Öyle bir durumda spinlerin çok mantıklı, de biliyorsunuz. Çok gerçekçi yani. geldi bana. <gülüyor> spinlerin de artı eksi olması gerektiği için yani ters olmaları gerektiği için eğer fermiyonik spinlerden bahsediyorsak burada bir problem çıkıyor. Bunun üzerine başlıyor aslında bu arka planda gördüğünüz bu Flight of the Starlings, yani Starlings kuşlarının artık ne diye çeviriyorsunuz. Bu kuşların kompleks hareketi şu kuşların kompleks hareketinin simülasyonunu yapabilmek, modellemesini yapabilmek inanılmaz karmaşık işte bunları yapabilmemizi sağlayan aslında şey gibi geliyor bize. Sistem tamamıyla random gibi geliyor ama arkasında bir kaotik de olsa bir sistem var. Karmaşık da olsa bu sistem teorik olarak veya bu sistem teorik modellerle modellenebiliyor. Arkasında yatan şey bu. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu bizim günlük hayatta ne işimize yarıyor? Hiç filmlerde bilgisayar oyunlarında Koray bu dalgaların nasıl yapıldığını falan düşündün mü? Su dalgalarının. Abi ben Counter oynadığım için haliyle e, çok şey olmuyor ama e, yok bundan faydalandığından çok emin değilim yani mesela şey oyun için biraz fazla karmaşık olmaz mı Çünkü matematiği Sonuçta biraz kasar gibime geldi ama ya işte mesela şey aslında Hollywood için şey büyük bir problem Koray tamam mı karmaşık dalga modellemeleri yapmak Su dalgalarını modellemelerini yapmak büyük bir problem Bunların şimdi biraz teknik konu Bu seneki Nobel'i arkadaşlar Kusura bakmayın ama yani <gülüyor> şey laf kucak gibi olacağım Ayhan Tarakçı videosunu çekse 10.000 kişi izlenir 20.000 kişi izlenir Çok ilginizi çeken Gençlerin çok ilgisini çeken bir konu değil Sonuçta biraz Biraz teknik bir konu Gerçekten teknik bir konu bunun şeyini anlatmak için size belki biraz simülasyonların ne kadar zor olduğundan, fiziksel modellemelerin zorluklarından bahsetmek gerekiyor. FDTD analizlerinden bahsetmek gerekiyor. Mesela FDTD'yi nasıl anlatabiliriz? İşte finite domain time analizi yapıyorsun çok, ya. Çok çok anlaşıldı çok. Ya aslında evet. şu Maxwell en basit biliyor Anlatılacak en basit e, Maxwell denkleminden evet şimdi Maxwell denklemlerini çözüyorsun. Benim elimde gösterecek bir şeyler var. Bir bulayım ben. Belki örnek verebilirsek mesela arkadaşlar bir ışığın bir yerde yayılmasının videosunu göstermek istiyorum size. Bakalım bulabilecek miyim. Yusuf Karlı Nobel ödülü alacağım projeler klasörü. Yeni klasör, yeni klasör, klasör <gülüyor> <Baksana>. ki <gülüyor> sakın girme. XXX <gülüyor> <gülüyor> Evet. Nerede ya bu? Gösteri <gülüyor> bulamıyorum. Dur. Hayır, ben de Nobel Ödülü alacağım. Devreyi göstereceğim şimdi. <gülüyor> Tam olacak. Koray bana doğum günü hediyesi olarak devre yapıyor arkadaşlarım. Bak, <gülüyor> arkadaşlarınızı iyi seçin tamam mı? İşte böyle Koray gibi arkadaşlar seçmeyin kendinizi. <gülüyor> doğum günü hediyesi olarak analogdan dijitale <gülüyor> voltaj çevirici devre yapmak nedir ya? Hemen buluyor. İkinci seçenek de teremindir de Telemin çok kötü oluyor ya. İyi ses çıkmıyor. Şimdi bakayım elimde bunun videosu olacaktı bir yerde. Bakalım i̇şte, bulabilecek misin? Var var videosu var şeyin. Mutlaka birkaç tane video çekmişimdir. Newton madalyasından alacağım ödüller falan. Şu etkileyici bir video göstermek istiyorum, ondan böyle biraz vakit alıyor. Tamam, tamam, bu, bunu gösterebiliriz. Güzel. Tamam, şu an ben bunu açtım. Şehri Biz paylaşacağız. Bakıyorum. Bir dakika. Önce şu ekran paylaşımını durdurayım. Bir daha paylaşacağım çünkü. Sen konuş bu arada. Şeye bak, çete bak bir şeyler. Ya çete bakıyorum. Çette e, bir şey gördüm. Ben de aynı tepkiyi vermiş birisi de. Hangisini kastediyorum Çok anlamadım ama acaba millet bizi izliyor, izli bize benziyor olmasın sonra yani? Bak ondan büyük vicdan yaparım ha. Anası ya. Ne alakası <gülüyor> abi? <gülüyor> bilmiyorum ya. Şey, e, öyle bir şey var ama mesela bir karakteri çok izlediğim zaman ard arda arda Tamam ben ekrana bir şey dönemde... paylaştım. Ekrana giriyor mu şu an? Tamam. Şu an bu arkadaşlar gördüğünüz şey bir tane video oynatıcısı. Bu aslında bu programın içinde layer'larım var benim. Bunlar örnek vereyim. İşte mesela bunlar nanometre mertebesinde layer'lar. İşte altta bir gold var. 150 nanometre kalınlığı bir gold. Substrate dediğim gallium arsenide. İşte alüminyum gallium arsenide. Gallium arsenide. İşte chromium nitrat var. Ne bileyim. Kromyum var, silikon nitrat var, alüminyum oksit var. Bunlar malzemeler. Bizim kuantum datlarımız bu. Kuantum datların ortasından da bir tane ışık çıkıyor. Bu ışık örnek içerisinde yani sample'ın içerisinde örneğin içerisinden atmosfere, şu üst tarafta gördüğünüz yerde atmosfer. Şu üst tarafı da atmosfer oluyor bakın şurası. Atmosfere kadar nasıl yayıldığının gerçekçi bir simülasyonu yapmak için kullandığımız metodun ismi FDTD. Bunu gidin araştırın. F, D, D, T yazıyorum. Tamam. Bununla yaptığımız simülasyonda şimdi videosunu oynatacağım. Şimdi bakın ışık ortadan başladı ya. Işığın yayılımını görüyorsunuz değil mi? İşte bu simülasyonu gerçekleştirmek şöyle diyeyim sahip olduğunuz o gamer bilgisayarlarda falan yaklaşık olarak bir işte istediğiniz çözünürlüğe göre bir 20 dakika falan sürer. Şu 100 aslında bütün şey 100 femtosaniye Koray. <gülüyor> bu hangi programdan? Lumerical mı? Evet. Evet bu Lumerical. Lumerical'dan çıktı. Bir 100 femtosaniyelik. Ya, tamam. Yani 100 femtosaniye arkadaşlar. 10 üzeri eksi 12 saniye değil mi? 100 çarpı 10 üzeri eksi 12 saniye süresindeki bir videoyu gösterdim ben size. Artık ne kadar uzun yani süreyi uzattığınız zaman böyle saatler hatta günler Bazen aylar gerektirebiliyor bu simülasyonlar. Sen aslında... yanlış bir yazın FDTD mi F FD... T nasıl diyor ya? Yanlış yazmış olabilirim ya. FDT ben ya. Mi yanlış hatırlıyorum. FDTD. F... Finite Time. Finite Difference Time Domain. Finite Difference Time Domain. A, tamam doğru doğru tamam. Şimdi burada şunu söyleyeceksiniz. FDTD'nin yaptığı şey ne? FDTD'nin yaptığı şey, sizin meshleriniz var böyle tamam mı? Bu meşler dediğimiz mesela ben bunları çiziyorum tekrar. Bunların içine küçük kareler atıyorum. Meşler küçük böyle kare kare grid diyorsunuz. Veya Türkçe artık ne diyorsanız. Tamam mı? Bu gridlerin her bir gridin sınırlarında ve etrafında Maxwell denklemlerini çözüyorsunuz. Numerik olarak çözüyorsunuz. Ve burada şöyle bir durum var. Mesela bu FTDT metodunda bazı problemler var. Niye? Eğer bir... Eğer bir çember olsaydı. Şimdi Koray anlayacaktır. Niye anlayacak diyorum. Çünkü bilir. Koray ben bir çemberi 6 tane grid attım. Yani 6 tane çizgi koydum dikey. 6 yatay çizgi koydum. Ne oldu? Aslında o, o çemberin çember kısmını tam olarak modelleyemiyorum. Çünkü aslında her bir kare içinde ben analiz yapıyorum. Ve bu kareleri yan yana koyduğum zaman sanki çember böyle çizgilerden oluşmuş gibi olacak. Bu nedenle. O sınır içerisinde meş sayısını çok artırmanız lazım. Çok fazla meş eklemeniz lazım. Bu da böyle saatler, günler hatta günler, aylar süren simülasyonlar var. Şu ekran paylaşımını durdurayım. Tamam. Şimdi burada en basitinden öyle asimetrik falan olmayan, kaotik falan olmayan, düz bildiğimiz basit sayılabilecek. Yani görece çok basit sayılabilecek bir Işık simülasyonu bir tane ışık kaynağı koydum Işık kaynağının önünde bir tane altın var altın küre var bu ışık kaynağı altın kürenin içine deri kalınlığı var ya ışığın bak ilk defa doğru kullandım skin depth var o deri kalınlığının bu şey demek içeriye ne kadar ışık geçecek demek sonuçta metaller içeriye bir miktar ışık alıyorlar yani hepsini yansıtmıyorlar tüm malzemeler için geçerli bu. O içeri geçen ışığın ne kadarının geçtiğini görmek istiyorsanız, işte far field, işte uzakta nasıl göründüğünü, o altın kürenin etrafında nasıl bir elektrik alan olduğunu anlamak istiyorsanız biraz simülasyonlarda vakit harcamanız gerekli. Bir de siz şu az önce gösterdiğim kuşların kanat çırptığı, tamamıyla kaotik olan, yani başını sonunu bilmediğiniz, tamamiyle non-linear, kompleks dediğiniz yani stokastik bir yapıya sahip olan aslında... ...randommış gibi gözüken ama analiz edilebilen... ...işte aslında şimdi benim uzmanlık alanım olmadığı için konu. Ben de sadece bu kadarını size anlatabiliyorum. Burada kompleks sistem analizlerine çok büyük katkı sağladığı için... ...ve bu kompleks sistem analizleri de diğer iki fizikçi tarafından... ...climate change yani iklim değişikliğinin analizinde kullanıldığı için... ...ve climate change analizini çok güzel bir şekilde tahmin ettikleri için... ...Nobel Bilim Ödülü'nü bu şekilde... Bu çalışmalara verdiler. Tabi arkasında hem büyük bilimsel çalışma var. Kesin kabul etmek lazım. Zaten şeyin e, Paris'inin hivisini şey yaparsanız bakarsınız. Almadığı tek bir ödül kalmış. O da Nobel ödülü. Yani hmm. her şeyi almış adam. Tamam mı? Girin bir yazın Google'a. Yani aklınıza gelebilecek Newton madalyasıdır. Şudur budur. Hepsini almış. Sıfır Feyanor isimli arkadaşın. FTDT ile ilgili çok uzun yazdığı yazılar yani, var. Yazmış. Uzun ama güzel okuyun. Ben de okuyacağım şimdi. Bu siz bunu okurken yayın arka planda bir, bir tane Chopin'den müzik verelim. <gülüyor> Oo. <gülüyor> ya bu arada e, sadece hani e, FTD sadece işte böyle hani Maxwell falan için değil. E, mesela ben tezimi plazma üzerine yapmıştım plazma modellemesi üzerine. Ee, göstermek amaçlı da olsa bunu kullandık. Aslında e, bizim amacımız bu yöntemi kullanmak değil de bunun farklı e, şeyleri de var. E, ne derler? Rakipleri. Mesela finite volume var. E, FEM dediğin finite element metodu var mesela. E, onlarla falan e, simülasyon yapmıştık ve e, karşılaştırmıştık aslında metotları. E, güzel. Hani bu Genelde e, fotonik sistemler ışıkla ilgili e, Sistemlerde falan genelde bu yöntem kullanılıyor. Zannediyorum ki bir şey avantajı var e, feme karşın çünkü fem hani bakıyorsun hani hemen hemen her yerde kullanılıyor. Sadece herhalde burada kullanmıyor diye gördüm ben. Şey şey farklı metotlar da var. Bu sabah bir tane bu sabah bir tane şey vardı sunum vardı üniversitede. Ona katıldım da. Bu FTĐT'in yanında bir tane şeyden waveguide Structure'ların içerisinde. Fiberden Fiber'e. Arada bir tane waveguide var. Bunun üzerinde ışığın nasıl kapılı olduğunu işte bu şey circular Fiber'e break rating'lere nasıl kapılı olduğunu falan anlatan bir simülasyon var. Bunu da farklı bir metotla yapmışlardı. İsmini unuttum. FTDT değildi. Tek boyutlu bir metot. Finite volume var. Finite element var. Ya da arada başka şeyleri de duymuşu onun işte. Farklı bir şeydi ya. Farklı bir metoddu. Diskritizasyonu yaptıkları böyle. Ama şeyin bu sıfır feyanorun yazdığı şey tamamıyla arkadaşlar alın bunu ezberleyin kitaba falan bir yere yazın yani. yani Tezimize yazın. <gülüyor> yani bu twitch tarihinde görebileceğiniz sayılı kritikli ender yorumlardan bir tanesidir. Yani geri kalanlar hep Yasir'in yaptığı yorumlar gibi oluyor bu böyle. Şey diyeceğim mi? Yasir burada mı ya Yasir sanki yok. Evet sonra şeyin sorusu var Yusuf Bey çalışma Yusuf Bey Yusuf Bey bana bey demeyin <gülüyor> Yusuf Bey deyince bir geriliyorum çalışmalarınız arasında bir fotonun uzayda kapladığı hacim biliniyor mu? <gülüyor> fotonun uzayda kapladığı hacim bilinmiyor aslında bizim simülasyonda bir dipol momenti yaratıyoruz bu dipol yani dipol momenti bunun bir şeyi yok yani bunun <gülüyor> nasıl tanımlayabiliriz bir dipol sorsu yaratıyorsun. Onun tabii ki bir simülasyonda bir hacim kapladığı bir yer var. Bir transbox tanımlıyoruz onun için. Ama ışık dediğimiz şeyin bir hacmi yok. Zaten yani bir hacim dediğiniz şey fizikte tartışmalı bir konu. Buna girecekseniz hacimden kastınızın ne olduğunu anlamak lazım. Yani bir elektronun hacmi var mı sorusu da biraz karışıktır fizikte. Aslında elektron bir madde dalgasıdır. Kuantum mekaniksel açıdan bakıyorsak elektron bir dalga. Koray da bir dalga ama o değişik bir dalga. Farklı bir dalga. Elektron daha farklı bir dalga, koray değişik bir dalga. Kuantum mekaniksel açıdan bakmıyorsan şimdi arasında bir yerde bakmaya gerek yok. Bir problem ya kuantum mekanikseldir ya da klasik mekanikseldir. İkisine birden gerek duyduğun birkaç tane problem var. Bunlar da işte fiziğin o büyük tartışmalı problemleri var ya koray işte. Kara deliğin olay ufkunda information loss. İşte bu. Bir tane evet. örnek. Kara deliğin merkezindeki singularity yani tekillik. Tekillik nereden geliyor? İşte tekillik buradan geliyor. Hacimsiz. Kara deliğin içindeki, kara delikteki tüm maddenin teori gereği. Kara deliğin merkezinde tek bir noktaya, hacmi olmayan, hacmi olmayan tek bir noktaya sıkıştığını teori söylüyor. Aslında bu da bir problem doğuruyor. Çünkü Tabii. o zaman L'yi sonsuza götürdüğün zaman, dalga denklemini bilenler varsa aranızda veya herhangi bir kuantum mekaniksel... Denklemle karşılaşan birisi varsa aranızda. Koray sen karşılaştın galiba bir, bir şey diyeceğim. Göre. Normalde sanki bu hafta onu anlatacaktık, anlatmadığımız evet. için. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar, kuantum kaldım. mekaniğinde payda pi'de da, paydayı biliyorsunuz değil mi? Pay pi, payda, a bölü b, a pay, pi, b payda. Bunu Koray için anlattım, biraz basit olsun diye. A dediğimiz şey pay, b dediğimiz şey payda. Kuantum mekaniğindeki formüllerin içerisinde genelde Payda da bir tane hacim faktörü olur. Hacim değil de uzunluk faktörü olur. İşte üç boyutta çalışıyorsanız hacime tekabül eder. Tek boyutta çalışıyorsanız uzunluğa tekabül eder. E sen şimdi hacimiz sıfıra götürdüğün zaman orada bir şeyler patlıyor. Bir şeyler sonsuza gidiyor. Fizikçilerin pek sevdiği bir şey değil. Bir şeylerin sonsuza gitmesi. Bir şeylerin sonsuza gitmesini pek sevmiyoruz. Ya bir şey sorayım ben o zaman. Karşı argüman... Işığın ne kadar hacim, foton ne kadar hacim kapladığını hesaplayamaz mısın? Mesela enerjisi belli. Elektrik alanı belli. Manyetik alanı da belli diyelim. Sonuçta enerji yoğunluğunu aslında elektrik alandan bulabiliyorsun. Formülü var. Oradan enerjisi... Sen ne diyorsun ya? Ele, ele, enerji yoğunluğuna bösen hacim çıkmaz mı? Abi sen ne diyorsun ya? <gülüyor> i̇yi, i̇yi çarptın ama. E bu ya ne e diyor burada? Bu adamın... <gülüyor> bu adam 2 tane, 3 tane opti diploması vermişler bu adam arkadaşlar. Buradan Selat hocama saygılarımı iletiyorum. Sedat hocam, Tam hocam, o zaten o anlamıştı ne dediğimi. Anlamıştı <gülüyor> zaten. Tabii ki öyle bir şey olmadı ama aslında üniversitede öğrendiğim bilgiyle ışığın bir kapladığı hacmi aslında fotonun kapladığı hacmi hesap edebiliriz. Işık bir elektromanyetik alan diye bir yorum geldi. Hayır, ışık elektromanyetik bir dalga. Elektromanyetik alanla elektromanyetik dalga arasında bir fark var. Işık elektromanyetik bir dalga. Mesela bu dalga x, y, z, 3 tane koordinat sistemi düşünün tamam işte şu. Z yönünde giden bir elektromanyetik dalganın lise yıllarında gösterilen bir tane elektrik alanı vardır. Salınır böyle yani salınım yapar, osilasyon yapar, y yönünde olsun. Buna dik bir tane manyetik alan vardır bu da x yönünde olsun böyle salınır. Işık da Pointing vektör denilen o z noktasında böyle ilerler. Aslında elektromanyetik dalga budur. Elektrik alan ayrı bir şey. Elektromanyetik alan ayrı bir şey. Bu ikisinin birleştiği dalga haline geldiği yapı ise elektromanyetik dalga yani ışık. Yani radyasyon artık. Aslında bütün hepsi aynı kelime. Türkçe'de şey sıkıntısı var. Radiation, radyasyon, radyasyon tehlikeli. Radyasyon kanser yapar muhabbetine geldiği için... Biz de o radyasyon kelimesinin ışık olduğunu henüz oturtamadık millet olarak. Bunu bir oturtmamız lazım. Oturtabilir miyiz? Şu an hazırsak rica edebilirsem. Radyasyon kelimesi, radiation kelimesi yani ışıma kelimesi diye çeviriyor Türkçe'ye. Ama ben radyasyon diye de bir kelime var Türkçe'de. Şimdi radyasyon kelimesi diye bir kelime varken. Şimdi radiation'ı hem radyasyon diye çevirmişsin. Mesela nükleer radiation'ı nükleer radyasyon diye çeviriyoruz değil mi Koray? Tamam. Ama radyasyon, yani ışık için radiation kullandığı zaman ışıma diye çeviriyoruz. Ben bu farkı tam şey yapamadım. Ee, Türkçedeki farkını yani İngilizce'de ikisine radiation diyorsun. Ama in... Türkçe'de biraz şey olmuş. Ya, bir de şey kelimesi var mesela. Geçen genel bir anlamı da olabilir. Zekiyle konuşuyorduk. Mesela kuantum computation'ın karşılığı kuantum hesaplama mı? Ama calculation da hesaplama demek ya. Yani Şimdi Quantum Calculation <gülüyor> oluyor aynı zamanda? Yani şey var. Google Translate'ten İngilizce'den Türkçe'ye çevirip Türkçe'den geri İngilizce'ye çevirince anlam bambaşka bir hale geliyor bazen. Tamam. Ya sorma ben kalkülüsü ilk aldığım zamanlarda Evaluate diye sorarlardı. Lan bu Evaluate ne demek diye şöyle bir düşünmüştüm ilk gördüğümde e, sorularda ya ben falan. Ben şeyde çok şaşırmıştım. Herhalde hazırlığı geçtim tamam mı? Matematik dersinde Oğuz Hoca'nın matematik dersindeyiz. İTÜ'de 145 meşhur işte meşhur Oğuz Hoca var. Matematik bölüm başkanıydı o zamanlar. Her <gülüyor> yerde de de var. da tamam havacılıkta Şey dedi böyle işte. Ben bir soru soracağım. Lan İngilizce soracağız ya bir de şimdi kasıldım. <gülüyor> ya türev konusundayız da limit türev yaklaşma diyeceğiz. <gülüyor> ben düşündüm. Hazırlıkta bana öğrettikleri yaklaşma yani kendimi de frenliyorum. O o kelimeyi kullanmayayım. Saçma bir şey söylemeyeyim diye. Tamam mı? Bir şey dedim böyle. X dedim. Getting closer dedim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oğuz Hoca approximate diye düzeltti. Tamam mı? Dedim. Ne? Öyle bir kelime mi varmış? Approximate diye bir kelime mi varmış? Bize niye bunu hazırlıkta öğretmediler ki o zaman? Bir dakika. Bize... Approach demiyorlar mı? Approximate mi diyorlar? Ya işte Çok o sende. limitteki approximations var ya işte approximation yaklaşma yakınlaşma approach. Hı, o da kullanım, ama o da işte yani bunları şey değil bilimsel bir İngilizce almadığımız için. Bilmiyorum diğer okullarda öyle mi? Ot da öyle miydi bilmiyorum ama biz IT'de bilimsel bir İngilizce almadık. Bizim aldığımız İngilizce günlük hayat İngilizcesiydi. Bir anda bölüme geçtik kavramların hiçbirini anlamıyoruz arkadaşlar. Her şey allak bullak olmuş. Yani matematik dersindeyiz. 3 üzeri eksi 9'un karesi demeye çalışan bir çocuk okulu bıraktı. Diyemedi. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Takıldı kaldı böyle. Tuttu böyle de ki 3 to the power dedi. Bir şeyler oldu böyle çocuğa. Herkes bir güldü böyle <gülüyor> tamam mı? Çocuk utandı kızardı mızardı sınıftan çıktı. Ben bir daha görmedim o çocuğu. <gülüyor> Belki oku bıraktı. Ya öyle öyle küstürüyorlar insanları. Ama mesela millet şeyde çok zorlanabiliyor. O mikro ne demek? Nano ne demek? Ben gözetmenlik yaptığımda ara sıra sorarlardı mesela. Hocam bu nano klomp var mesela. Nano klomp ne demek? Bunları falan bilmiyorlardı. Aslında bunlar daha çok genel kültür gibi geliyor bana ama bilmiyorum artık. Yani, yani oluyorsa... İngilizce dersinde bence hazırlık dersinde öğretilmesi gereken şeylerden bahsediyoruz. Bence bunların hazırlık dersinde öğretilmesi lazım. Kesinlikle. Yok ama İngilizce hocaları çok teknik konulara hakim değiller ama bir de öyle bir durum da var. Ya işte evet. bir şekilde olacak, bir şekilde olacak. Ben şunu fark ediyorum. Abi biz 12 senede, 13 senede İngilizce öğrenemeyen bir eğitim sistemine sahibiz. Çok enteresan. Yani ben şeyden beri, ilkokuldan beri İngilizce öğreniyorum. Yurt dışına gelene kadar şöyle diyeyim. Yani İngilizce konuşma konusunda pek bildiğimizi söyleyemem. Yani burada yurt dışına gelene kadar gerçekten İngilizce pratiğimiz hiç gelişmiyor bu. Bunu bir şekilde aşamıyoruz yani Türkiye'de. Abi counter oynayacaksın işte bak. Counter o işin çözümü yani. <gülüyor> ya evet, evet. Şey demişti bakalım. de o şöyle yanlış kompüt bilgi işleme değil ya o işlem hani processing daha çok kullanılıyor. işleme yerine. Ben, ben bu he. konularda biraz şeyim amaç bilim yapmaksa yani çok şimdi şey olabilir işte öyle olur mu kardeşim her şeyin İngilizcesini mi kullanacağız ya falan diyenler çıkabilir ama benim önerim şu arkadaşlar. Radiation Türkçe'ye İngilizce kelimeleri o radiation'ı falan nasıl ekliyoruz biliyor musunuz? Yani benim duyduğum kadarıyla daha önce etimoloji çalışan bazı arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla yanlış olabilir. Kesinlikle yanlış yani bütünüyle yanlış olabilir hiçbir iddiam yok. Benim duyduğum kadarıyla olay şöyle. Türkçe'ye bir kelime gireceği zaman biz bunun Fransızca versiyonunu tercih ediyoruz. Bir miktar. Anladın. Mesela manipulation kelimesinin aslında orijinal de Fransızca. Türkçe'ye girerken söyleniş olarak manipülasyon. Türkçe'ye de o Fransızca söylenişini bir şekilde alıyoruz. Aslında bir bunu... Size söyleyeyim mi? O dediğin çok doğru ama o şey işte biraz ne derler? O zamanın böyle modası neyse bir zamanlar gerçekten bir Fransız hayranlığı Fransızca hayranlığı varmış. Ee, Türk topraklarında değilim ya da Osmanlı'da. O yüzden e, geçen çoğu kelime evet böyle Fransızcadan gelmiş ama ilginç bir şekilde Almanların kullandığı kelimeler de bizimkilerle bayağı benzer aslında. Onlar da böyle telefon yani, falan diyor. Yani Türk. onlardan Ya ya dönen. Ya adamların döner tak değil. Günü var yani daha ne olsun ya döner yedikleri gün ya, diye herhalde. Burada döner diye verdikleri şey de arkadaşlar kusura bakmayın da içine kara lahana havuç koyuyorlar. Böyle böyle döner mi olur abi siz, siz ne satıyorsunuz insanlara ya. Döner diye verdikleri şey çok farklı. Biraz şey işte yani bir kelimenin Türkçe'ye eklenmesi konusunda bence bilimsel bir kelime ise tüm dünyada ve Avrupa'da olduğu gibi bilimin dili artık bir şekilde egemen bir dil haline geldi İngilizce. Olması gereken işte "radiation" kelimesini radyasyon çeviremeyeceğimiz şeyleri çok zorlamadan çevirmeye çalışmak. Yani şeye kadar gider bunun yolu Koray tamam mı? işte bilmiyorum. Ne ör örnek vereceğiz ama bir sürü terim var kuantum mekaninde. Mesela Her tur Ya bunun Türkçe'si tedirgeme teorisi diye çevirmişler. Tedirgeme teorisi. Yazayım cüte. Ben bunu Sadece hiç duymadım. Mi? ben bunu sana, hiç duymadım sana bu, bir şey diyeceğim Griffiths'in kuantum kitabının Türkçesinde böyle geçiyormuş Griffiths'in kuantum kitabının Türkçesinde tedirgeme teorisi diye geçiyormuş ama Türkçe'ye yani bence pertürbasyon diye çevirmek şöyle direkt bak yazdımca pertürbasyon diye çevirmek bence çok büyük bir problem değil gibi duruyor tabi bu konuda danışılacak insanlar olmadığımız için bize soran da yok dolayısıyla bizim düşüncelerimizin çok da bir önemi yok bu konuda yani. Öyle sadece konuşuyoruz kendi kendimize. Biz fizikçiyiz abi. <gülüyor> ya. <Yani gülüyor> i̇stediğin kadar tedirgeme de iki fizikçi konuşurken benim işte denklemlerim şunu aproksime ediyor. Kuantum datlarından çıkan ışığın wavelength'i 780 nanometre. <gülüyor> tamam, polarizasyonu vertical. <gülüyor> Fizikçiler kendi arasında böyle konuşuyor. Ben iki tane fizikçinin herhangi bir yerde Türk fizikçinin bütünü de Türkçe fizik konuştuğunu duymadım. Mümkün değil. Belki e, Altu Öspineci bu konularda biraz titiz bir insan. Bir gün davet ettik de sorsak bunları e, öğrenebiliriz bir şeyler. Olur, bir de bir yere astronom çağralım diyorum. Mesela astronomide de aslında bu tedirginlik etkisi diye bir şey var. Acaba onlar da perturbasyon mu? E, orijinali? Onu çok bilmiyorum. Bir geldiğinde <gülüyor> sormak istiyorum aslında. Evet, sorarız, Altu hocayı sorarız. soralım bu arada alt hocayalarımız listemizi. Bakalım üstte bir yerde şeyler var. Chat kısmını okuyalım. Chat'le etkileşimde kalalım bugün biraz. %30'u Fransızcaymış neymiş? Öyle olabilir. Fizik hocamız bizi dövüyordu. <gülüyor> bu ya bu nasıl bir yorum? O <gülüyor> nasıl bir fizik hocası ya? <gülüyor> ya ben fizik hocamdan hiç hiç dayak yemedim. Tarihçimiz vardı bizim. Ünvanı Herodot'tu. Adıyaman Anadolu Lisesi'nde. Belki aranızda tanıyanlar varsa. İsmini unuttum tarihçimin ama ünvanı Heredot'tu. Baya böyle Heredot gibi uzun bir adam. Heybetli. Çok güzel bir dayak metodu vardı Koray. İnanılmaz bir dayak metodu vardı. Ben şu an hayatta bir gram disipline sahipsem onun sayesindedir. Değilsin. Yok sende öyle bir, disipline. İşte bak, bir gram disipline sahip sen dedim. Disipline sahip olduğumu iddia etmedim. Yani birazcık disiplinin varsa onun sayesinde. Nasıl vuruyordu biliyor musun? Ben ilk ilk dayağımı şöyle yemiştim. Ben derse eşofmanla girdim işte beden eğitimi dersinden sonra herkes üstünü değişti ben ya kim değişecek üstünü? okulun hayatta çocuğuyuz ya. Ben eşofmanla girdim tarih dersindeyiz bu beni çağırdı böyle tahtaya. Yüzüme okşuyor tamam mı? Oğlum diyor işte beden eğitimi dersinden sonra terli terli sınıfa gelmek çok da güzel konuşuyor ben de dinliyorum. Mantıklı da şey yani söyledi şeyler de mantıklı geldi biraz doğru yani terlisin ne bileyim eşofmanla geliyorsun kokuyorsun insanları niye rahatsız ediyorsun falan dedi. Ben tam böyle aydınlanıyordum. <gülüyor> Abi bu benim suratı soldan tutuyor ya. Sağdan şamar attı. <gülüyor> <gülüyor> confinement ne demek o zaman öğrendin değil mi? <gülüyor> ben ben anında kuantize tamam mı? <gülüyor> ben confinement orada öğrendim. Soldan sıkıştırıp sağdan vurdu. Şimdi diyeceksin ki Adamda Aslında. bir simetri var. Adamda bir simetri var abi. Sonra sağdan <gülüyor> sıkıştırıp soldan vurdu bu sefer tamam. Yeteri kadar hızlandıktan sonra ikisini hareket ettirip rezonansa yürüyorsun ya tam böyle. Yani bunu kaldırmadan sıkıştırıp vurup bunu çekiyor falan böyle. Ben bir kendime geldim. <gülüyor> Sağ olsun yani eğitimde şiddetinde <gülüyor> yeri var biraz galiba. Ya bu arada Sinan Kaan yerli demiş Sedat Canlı. Ee, evet Sinan Kaan yerli yalnız şöyle ilginç. Mesela konu tam çağırız astronomiden bahsettiriz ama muhtemelen konuyu bir şekilde astronomiden çıkartıp astronomiden daha kıymetli şeyler anlatacak bir insan aslında. Ben genelde onun hani derslerinde öğrettiği o teknik bilgilerden ziyade hayat üzerine ya da dünyaya bakış üzerine çok ...kıymetli bilgilerini aslında hep böyle e, aklımda tutmaya çalıştım. A, ama yine de çağırabiliriz. Elbette burada misafirimiz olur. E, fizik olmasa bile, astronomi olmasa bile o diğer görüşleri çok çok kıymetli. Olur olur çağırın. Zaten e, Serhat Hocam ben bu şey konusunu konuştum bizim grupa zaten. Şey var ya, e, Focused Iron Beam biliyor musun Koray? Focused Iron Beam metodu. İşte... Tamam. Yani ilgimizi çekti. Çünkü biz bull size'ları içiyoruz ya. Örnek üzerine bull size içmemiz gerekiyor. Biz bunu chemical etching yapıyorduk. Serhat i̇şte hocamla konuştuk. Bakayım. Ya bunu dedi şeyle yapılabilir. Bilkent unamda böyle makinalar var dedi falan. Hani de bir söyledim. Biliyormuş gibi de konuştum böyle sanki. Çok uzun yıllardır biliyormuş gibi falan. Biz niye bunu bununla yapmıyoruz falan yaptım böyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> olur mu olur bir bakalım falan dediler. İşte 3-5 sorumuz var. Belki bir yer onu da konuşuruz. Bakarız detaylarına. <gülüyor> Evet gençler soru sorun, bilim insanları arasında konuşunca sorun yok, bu sorun değil. Üstte bir yerde bir sorun vardı. Bir soru vardı. Ben sana soru sorayım o zaman Koray. Ben de sana soracaktım. Sor bakalım, sor. sen sor. Benim soracağım soru şu, mesela bu seneki Nobel ödülünde aslında hayatımıza girmiş bu karbondioksitin etkisi... Zaten çok bilinen bir şey. Yani artık hani ayağa düşmüş neredeyse, herkesin bildiği bir şey ee, nasıl olduğu da Nobel aldı, onu bir deyiver. Sen şey diyeceğim burada, sen karbondioksit savundun. <gülüyor> Direkt böyle sağlı sol. Abi bak öyle değil ama. Şöyle şöyle vurunca kafa dönüyor. Adamda inanılmaz bir senkronizasyon var. Time Tagger gibi adam. APD gibi çalışıyor. Yok böyle bir şey. Adam bende G2 measurement aldı ya. <gülüyor> yok adam bunu vurduğu anda el burada. Yani el bunu tutuyor suratı ki surat dönmesin diye. Bir de adam çok yüksek şey diyenler olacaktır. Hocam öyle olmaz. Adama tükürüyorsun. Adamın zaten göğsüne falan giriyor benim. Tükürüklerim sıkıntı yok yani. <gülüyor> adam yani öyle bir şeyler yaptı ki ben... Adam ve... limit almış ya. Sağdan ya, biraz... yaklaşmış, soldan yaklaşmış. <gülüyor> Ben bir daha beden eğitimi dersine girmedim. <gülüyor> öyle öyle bir korku yarattı benim üzerinde. Bak bir şey söyleyeyim. bu hikaye inanırım beden eğitimi girmediğine inanırım çünkü biz İtalya'da gittik spor salonunda. Senin orada o salonda koşuşun, o basket atmaya çalışın hiç gözümün önünden gitmiyor. Ya. Sanırsın ki ortaokul öğrencisi. Özel görünüm biyolojik saatiyle bağlantısı. Evet. Güzel Hadi bakalım. Bir soru geldi. Bu arada sen benim soruyu atladın. Ha senin soru ya o öyle bir şey değil, kara delikleri de herkes biliyordu. O zaman kara delikleri de Nobel ödülü verdiler. Biliniyor olması şey değil ki. Adamlar 30-40 sene önce aslında şöyle bir durum var. Burda Nobel ödülünü hak eden bir proje. Kimsenin buna bir lafı yok arkadaşlar. Gayet. Yani şey değil, bizimle ne değil. Biz kimiz lan? Nobel <gülüyor> ödülünü burada. <gülüyor> ya biraz da kendine gel Koray. Tamam doktora yapıyoruz da. Olur mu? Ben Nobel ödülünü... ödülüne çok karşı çıkmıştım. Yok. Bizim Banta Nobel ödülüyle kişisel <gülüyor> bir ilişkiniz var. Nobel ödülü bu sene Aspe <gülüyor> ve Zeilinger'i verilen yani uzun yıllardır Aspe ve Zeilinger'in Kuantum dolanıklıkla ilgili çalışmalarından ötürü Nobel ödülü alması bekleniyor. Artık o kadar bekleniyor ki Google'a girdiğiniz zaman insanlar işte Alan Asbe neden Nobel ödülü almıyor kardeşim diye isyanlar etmeye başlıyorlar. Çünkü kuantum dolanıklık yani sizin o YouTube'da izlediğiniz, herkesin üzerine videolar çektiği işte evrendeki ışık hızından hızlı etkileşim, iletişim, işte Einstein'ın şeylerini çökerten yapı. Kanıtlanmasına rağmen ki 1982'de kanıtlandı ilk olarak. Tamamıyla kanıtlanmasına rağmen bir tane Nobel ödülü almadı. Grafen ise ne oldu? Çıktı 6 ay sonra Nobel ödülü verdiler Grafen'e. Yani, yani Grafen çıktı abi 6 ay sonra Nobel o, ödülü geldi Grafen mi? grafeni üretme metodu muydu acaba? Ür üretme üretme metodu metoduydu ha. ya sıyırarak o da çok böyle üstten <gülüyor> gele gele. <gülüyor> tamam baya törpüleye törpüleye grafen üretme metoduna Nobel ödülü falan geldi. Nobel'de şey var çünkü bizim düşündüğümüz kadar idealist, teorik fizik veya işte böyle fundamental fizik, evrenin sırlarını anlayanlara verilen bir şey değil Nobel ödülü. Nobel ödülü gerçekten uygulaması olmayan mesela niye en çok Nobel ödülünü işte ışık konusunda hep lazerler aldı? Bir lazeri çıkart hayatından. Şimdi günlük hayatta siz çok görmüyorsunuz lazeri ama Lazeri çıkarttığın zaman hayatından teknoloji diye bir şey yok. Sıfır. Tamam mı? Çıkar lazeri Koray. Nelerden kurtuluyoruz abi? Ne yok? Lazer yoksa ne yok? Mouse yok. Mouse çıkar. Ee, ne yapacaksın? Tamam. Toplu mouse kalacak. Toplu oynayacaksın. Top, yani toplu ne olacak? Mouse. Öyle şey falan. DPI falan hak getire. CD, MIDI diyeceğim ama onlar zaten yok artık. Hayır CD, MIDI olmazsa şu anki bilgisayar teknolojisi de olmazdı. Yani. Hmm üretimde de aslında yani. mesela o çiftlerin üretiminde de sonuçta yok, pardon, i̇nternet, yok internet yok yani i̇nternet yok. Türkiye'deki internet değildi arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> dünyadaki internet yok yani özellikle fiber internet yok şey diyeceğim arkadaş geçen mesaj atmış siz yayında boş boş konuşuyorsunuz bir de küfür etmiş tamam burada söylemiyorum küfürü uzun bir küfür etmiş ben 8 megabit internete 75 TL para ödüyorum diye tamam adam bir de 8 megabite kadar yani 8 megabitli değil. 8 megabite <gülüyor> kadar. Onu bile vadedemiyorlar. 8 megabitin. Arkadaşlar en basitinden lazerli kesim diye bir şey yok. Lazerli kesimi teknolojiden çıkartırsan fazla bir şey kalmıyor. Yani şu gördüğünüz bilgisayarların alüminyum kasalarını falan elle kesmek zorunda kalırdınız. Makinalarla kesip torpülemek zorunda falan kalırdınız. Çip yapılması yani nanoteknolojinin içine girdiğiniz zaman hiçbir şey Kedileri neyle tamam. oynatacaksın? Bak onu da ekle. Kedi. Yani kedilerin canı çok sıkılırdı. Tamam bütün kediler Schrödinger'in kedisi gibi ölü diri arasında bir şey olurdu böyle. Sonra insanların gözünü tutamazdınız. Konserler nasıl olacaktı oğlum? Düşsene şeyi dinliyorsun. Bu hafta sonu İzmir'e Hey Douglas geliyormuş. <gülüyor> Sponsorluk <gülüyor> almadık ama reklamını yapalım. Şimdi Hey gittiğini düşün tamam böyle zıplıyorsun. Ama ışık yok. <gülüyor> <Şimdi ne yapacaksın? gülüyor> lazer şovları yok. Zıplamak da anlamsız hale gelecek. Mikrodalga yok. Mikro da, bu, dalga bak. lazerle alakalı mı ki? Yani değil, değil ama sonuçta şey. Yani lazer yoksa bütün Limsi. kuantum optik yok. Yani kuantum optiği çıkarsan. Çünkü lazer zaten kuantum optiğin bir sonucu. Kuantum mekaninin bir sonucu lazer. Mikrodalga öyle olmayabilir ama sonuçta standing wave oluşturuyor. Belki onu gene yapardık. Ya. Onu ona böyle dil alırdı diyeceğim. Mikrodalga almış yani, olur Olmaz aslında. İlk lazer düşünün. 1960'ta yapıldı lazer. Basit bir gaz lazeri yapıldı. Bildiğim kadarıyla kurar değil mi? Şey. Heliumnion olması lazım. Yok. Yine. ilk yapılan e, şey. Rubid'i hatırlıyorum. Şey, ilk, i̇lk lazer. İlk yapılan i̇lk, ilk lazer. Ilk, i̇lk lazer şey işte Yakut. Tamam aynen Yakut Yakut şey değil Helium Neon değil. Helium 64'lerde falan yapıldı. 64-65 gibi yapıldı. İlk şeyler gaz lazerler. Yani süpermarketlerin barkod okuyucusu, hard disk her şey arkada. Hard disk mekanik sonuçta. Hayır yok hard disk hard disk de mekanik değil ya. O manyetik ya. Ya. Ama şeyi nasıl değiştiriyor manyetik alanı diskin üzerinde? Disk dönerken yıldızcın üzerinde o, iğnesi onunla var. Onunla yok ya. O Lazer manyetik. O manyetik. Bilmiyorum CD'lerde var. Ama her internet yok arkadaşlar. Şey yok ya interneti bırak. Yani lazeri geçtim LED'ler mesela şey diyeceğiz. Bu geçen 2014'te blue LED'di. Yani mavi ışık saçabilen LED. Bakın mavi ışık saçabilen LED. Normalde LED'ler şey değildir. Yani mavi tarafında böyle 300-400 nanometre civarında artık mor şeyine giren mavi ışık saçabilen LED'ler Tek mavi ışık verebilen ledler. Sıkıntı. Bunları yapamadık uzun bir süre. Bu yapıldığı zaman Nobel ödülü geldi. Lazerler çok fazla Nobel ödülü aldı. Hatta bu sene mesela Mete Atatürk hocanın da tahminiydi. Şeyde internette Twitter'da yazmıştı. Kuantum Cascade lazerler var. Yani yeni bir lazer daha bu sene Nobel ödülü alabilirdi. Nobel komitesinin baktığı şey biraz bununla ilgili. Tam böyle... İşte evrenin sırlarını çözmüş Koray. Koray bir formül bulmuş da kara deliğin içindeki tekilliği kendi yalnızlığıyla açıklayabiliyormuş falan böyle. Bunlara Nobel ödülü gelmez kolay kolay. Gelseydi Einstein Nobel ödülünü alırdı. Einstein'ın Nobel ödülü aldığı projenin ismine Fotoelektrik alan kumandalı şey seçti. Uzaktan kumandalı, <gülüyor> <gülüyor> kumandalı fotoelektrik etki <gülüyor> RC helikopter <gülüyor> direkt Einstein Nobel ödülü. Einstein'ın Nobel ödülü bile arkadaşlar metalden elektron koparmakla. Yani şöyle metale ışık gönderiyorsunuz. Metal size voltaj veriyor. Bu aslında günümüz bütün kameraların şeyi diyebilir miyiz? Temeli diyebilir miyiz? Diyebiliriz her bir sorun yok aynen. Yani eskisi gibi analog kameralar değil. Şeyin üzerine karbonun, kurşunun üzerine pinhole'dan ışık düşürmek değildi. CCD, CMOS sensör gibi teknolojilerin temeli diyebilir miyiz? Sonuçta bir fotomultiplier. Bütün fotomultiplier oluşumları yani ışık vurduğu zaman elektrik akımı oluşturuyorsun. İşte kameralar diyebiliriz. Günümüzdeki kameraların çoğu aslında bu Einstein'ın fotoelektrik etkisi prensibiyle çalışıyor. Bizden bize yansıyıp kameraya giden ışık kameranın içindeki sensöre vuruyor ve sensörde pikseller var. Pikselleri vurduğu zaman pikseller Elektrik akımı oluşturuyor, elektrik sinyali oluşturuyor. Kolay daha yani, yani. Bir aynısı değil ama değil. sonuçta e, benziyor. E, o aslında biraz da hani, yarı iletken teknolojisiyle aslında alakalı. Yani doğru. Ya ben şey AP'inlerden ama... örnek veriyorum işte direkt foto şeyler, foto diodlar, <gülüyor> foto diodlar, İlişkili direkt... şeyler sonuçta aynen. Foto diod direkt fotoelektrik etki ya. Foto diode. sinyal gelince, tabi fotoelektrik etki, elektron ya onu yarı iletkenlerle yapıyorsun. Metaller değil de, yeri iletkenlerle yapıyorsun. Yani. Bunların hepsi, düşünün Einstein'ın yaptığı çalışmaya dayanıyor. Einstein da Nobel ödülünü bundan ötülü aldı. Kimse Einstein'a özel görüllikten, genel görüllükten Nobel ödülü vermedi. Yani zamanın yavaşladığı, yavaşlamadığı ile ilgili bir Nobel ödülü almadı Einstein. Ama e, belki gerek de kalmadı. Hani çünkü ne bileyim tane olduktan sonra Nobel ödülü almışsın almışsın o kadar da fark etmez galiba. O kadar üne kavuştuktan sonra. Bilmiyorum. İki tane alanlar var fizikte. Bir hem transistör için hem de yine başka bir sebepten, Şu an hatırlayamıyorum. Şey var. O çok ilginç mesela. Yine fizik için verilen bir Nobel'de sanırım. Entegre devreler. Elektronik devreler. O mesela ödül aldı. Hiç böyle aklına gelmez yani fizik ödüllü buna gelir mi diye ama vermişler. Tabii tabii tabii. Şey ya bu biraz bizim değil işte bilim insanlarının oluştuğu bir komiteden bahsediyoruz. Bu komitede 200-300 tane bilim insanı var. Bu bilim insanları neyi gerçekten önemli görüyorsalar ona aslında ödül veriyorlar. Unutmayın bilim insanların da kişisel duyguları var. Sonuçta Nobel ödülünde kimin seçileceğinin kararını bilim insanları yani oy verenler, seçmenler öyle düşünebilirsiniz. Adaylar var, seçmenler var. Seçmen olan bilim insanları kendi kişisel kararlarına göre bu. Kararı. Yani Azerbaycan'dan 12 puan geliyor gibi bir durum. Hayır yani adamın kendi kişisel kararı. Sen şey diyemezsin ki mesela. Bu seneki bilim insanları bu sene Nobel komitesindeki insanlar gelen adayların içine bakmışlar. Yüzlerce aday var. Tabi bunlar her sene kuantum dolanıklığın Nobel ödülü alması gerektiğini veya Alma ihtimali olduğunu herkes biliyor çünkü her sene aday gösterildiğini herkes emin yani Aspen'in adaylardan birisi olmaması mümkün değil. <gülüyor> böyle da şey çok var. genç değil mi zaten bir de? Biraz şey var. Ömerkesi beklenti var. Beklenti daha fazla şey bekliyorlar yani kuantum dolanıklığı daha fazlasını bekleyerek aslında drive ediyor olabilirler tamam mı Koray? Yani kuantum mekanikten biz sizden çok daha fazlasını bekliyoruz. Şu an bir bakalım kuantum dolanıklığın insanlığa faydası ne? Biz maaş alıyoruz. <gülüyor> bunun, bunun dışında pek fazla bir faydası yok insanlar. Yani birebir bazı insanlara faydası var. <gülüyor> Böyle kuantum dolanıklık üzerine çalışan insanlara faydası var. Ama bütün insanlığa ne faydası var diye sorarsanız kuantum dolanıklığın şu an kuantum kriptografi dışında çok yok. Evet yani kuantum mekaniğinden bahsetmiyorum. Kuantum dolanıklıktan bahsediyorum. Biz bunu daha önce çok anlattık. Kuantum dolanıklığın uygulamaları ne Koray? Kuantum kriptografi, kriptografi. Bir de var. communication. Bir de communication var işte. Onunla falan işte kurabilirsin. Aynı şey yani o var. Yani entangled photon secure communication bu kadar. Başka bir şu an başka bir uygulaması yok. Bir de computation var tabi. Yani hyper entangled state'ler yaratabilirsen ki biz bununla uğraşıyoruz hyper entangled state'lerle biz ne yapıyoruz? İşte kuantum hesaplama yapmak için hyper entangled state'lere ihtiyacın oluyor. Bunlar da ne? Dolanık fotonlar var. Polarizasyon. Bir de bunlar. Koray. Uzaysal anlamda biz bunları dolandırmaya çalışıyoruz. Yani dolan dolanabildiğin kadar. Dolandırma dolana deyince dolan. aklıma başka türlü geldi. ama Yani <gülüyor> Dolana dolana hesaplama yapmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Kuantum bilgisayar yazmış ama arkadaş. intihar yakında. O da öyle bir isim olmaz değiş o ismi henüz yapılmadı ve kuantum bilgisayar yapılırsa da dolanıklık temelli bir kuantum bilgisayar yapılacağına dair bir şey yok şu an yani kuantum bilgisayar dolanıklıkla yapılmak zorunda değil kuantum mekaniğindeki süper pozisyon ilkesinden gelen bir gücü var kuantum hesaplama sistemlerinin yani baktığınız zaman kuantum dolanıklık temelli bir fotonik kuantum bilgisayar henüz yok Fotonik kuantum bilgisayar var. Normal Zanodu artık yaptı diye rahat rahat söyleyebiliriz. Zanodu diye bir şirket var. Kanadalı bir şirket. Bir de Psy kuantumum var. Yazı Ama onlarınki çok şey böyle değil mi? E, kısıtlı aslında. hani. Sonuçta... Hayır. Klasik bilgisayardan daha hızlı değiller. Sadece kuantum bilgisayarlar. Ama klasik bilgisayardan daha hızlı bir kuantum bilgisayar değiller. Sadece klasikten. Klasiğin yaptığı işleri kuantum olarak yapabilen, kuantumla çalışan çakraları açılmış... Bilgisayarlar bunlar. Normalizm bilgisayarlar gibi değil. Bunlar çakrası açık bilgisayar. O nedenle kuantum dolanıklığın neden Nobel ödülü almadığını biraz anlıyorum. Şey gibi Benim bu. Karadeliklerine çok eleştiri geldi ya. de mesela optik, optik resmini çektik ne geçti elimize? Orada şey dediler işte. Ya işte o anten teknolojisi var ya. Bütün dünyayı bir anten yapmak falan. Aslında buna ödül verdik diye böyle aslında bu çok iyi bir teknoloji bu bizim bütün dünyayı bir anten gibi kullanmak iyi bir çalışma ileride bunu dünya mars ve ay üzerinden yapabilirsek yani bütün güneş sistemini teorik olarak bütün güneş sistemini bir anten gibi kullanabilirsin ve bunun arttırdığı çözünürlükle daha küçük kara delikleri de gözlemleyebilirsin <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ben küçük. bu arada twitter'a yazdım cevap da tabi doğru olabilir yani neden olmasın aslında belki bizi bekliyorlar ya Arkadaşlar ödülenmiş. şu an kullanılan bir kuantum bilgisayar yok. Borsalarda falan kullanılan bir kuantum bilgisayar yok. Şu an gerçek anlamda bir şeyler yapabilen bir kuantum bilgisayar yok. Grover'un search algoritmasını çalıştıran bazı bilgisayarlar var. Ama bize lazım olan Peter Shore'un 2006 olması lazım. Shore algoritmasını algoritması yazdım chat'e. Peter Shore'un algoritmasını çalıştıracak bir kuantum bilgisayar henüz yapılmadı. Bu yapılan bilgisayar yapılabilirse işte o zaman işler değişir. Ama yine kuantum dolanıklıktan gelen bir gücü yok bu, bu kuantum bilgisayarın olabilir. Ha bir dakika dur. Peter Shor'un algoritması entangled kubitler gerektiriyor mu? Sure. Gerektirmiyor. Gerektirmiyor. Yanlış bilmiyorsam Peter Shor'un algoritması şey entangled kubitler <gülüyor> gerektirmiyor. Hemen çek. Ya zamanda bunun üzerine ben ne sunumlar yapıyordu Kaç seneymişti üzerinden. Deneyici olduk çıktık. Hayatımda yani. uyuduğum en güzel zamanlardı yani. Yani yanlış da bilgi vermeyeyim. Şey yapılmış. <gülüyor> 15'in çarpanlarını bulabilen kuantum bilgisayarlar <gülüyor> yapılmış zamanında. Şeyler de yapılmış. 21'i faktörize edenler de yapılmış 2012'de 2019'da 35'i faktorize edebilen bir Shor algoritması IBM'in Q sistem bonunda geliştirilmiş ama burca belki bu biraz şey konuşalım o zaman Shor algoritmasının öneminden falan bahsedelim faktorizasyonun zorluğunu anlatalım insanlara Koray. Ya onun e, yine en önemli özelliği aslında bize ekmek kapısı açması değil mi yine? <gülüyor> <Bir> şekilde, <gülüyor> şekilde. kapı sakacak arkadaşlar. Bir şekilde konumunize bağlıyoruz yani. size güzel bir güzel bir bilgi vereceğim. Şu an aydınlanacaksınız. Portakala anlatır gibi anlatmaya çalışacağım. Rastgele bir sayı söyleyeceğim. <gülüyor> Koray inanmayacak. Rastgele oldu. <gülüyor> Hep unutuyorum sen söyledikten sonra hatırlıyorum da. 6, Lan bin... ben de unuttum. <gülüyor> 6.500 bir şey değil. Dur hayır. Dur, bir dakika dur. Hemen bir dakika hemen sayı geliyor. <gülüyor> tamam. 3.233 <gülüyor> Şimdi arkadaşlar. 3.233 sayısının çarpanları nedir? Harbi harbi soru sordum. 3.233 sayısının çarpanları nedir? Söylüyorum. 1 çarpı 3253. Hadi bakalım. 3233. 3233. Kaçtı ya? 33 mu? 3233. Böyle 53 diyeceğim. 61. Tamam. Ama sen bunu daha önce biliyordun. Nasıl yaptım? Sen 53 adım diyorum yani. Sen bunu biliyorsun. Arkadaşlar şu, günümüzdeki bu RSA denilen bir tane şifreleme var. Tamam mı? Bu asimetrik şifreleme. Asimetrik şifreleme ne? Asimetrik şifreleme şu. Şif, mesela elinizde bir metin var. Bu metini bir tane anahtarla şifreliyorsunuz. Sonra bu metini geri şifresiz hale getirmek için yani şifresini çözmek için aynı anahtarı kullanmıyorsunuz. Farklı bir anahtar kullanıyorsunuz. İşte asimetrik şifreleme böyle bir şey. Burada da Devreye şöyle bir şey giriyor. Ben size az önce 3.233 sayısını söyledim ya. 3.233 sayısı benim açık anahtarım. Bu benim belki yani Koray'ın bu konular daha çok şey bilmesi gerekiyor ama hmm. Koray niyeyse <gülüyor> elektrooptik modülatör konusu dışında fazla bir şey bilmiyor fizik cami aslında. Yani şey entanglement ile çalışan QKD de dahil olmak üzere bu klasik algoritmalar falan çok ilgimi çekmiyor ya. ya yani şey klasik ilginç. algoritma şu. Neden Koray'ın... Şimdi arkadaşlar Koray kuantum kriptografi üzerine çalışıyor. Peki neden kuantum kriptografiye ihtiyacımız var sorusunun cevabı birazcık alengirli. Çünkü kuantum bilgisayarlar yani kuantum bilgisayar değil. Peter Shor'un algoritması klasik şifreleri derbeder ediyor. Tamam mı? Yani klasik şifreleri böyle... Pinçik, pinçik ediyor. Artık pinçik diye bir kelime uydurdum. Ben bunu bir de bazen İngilizcesini söylüyorum. Pinçik diyorum. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Bana böyle bakıyorlar. Öyle bir kelime yok diyorlar. Ama anlıyor herkes. Tamam mı? Bir dakika. Evrensel. Pinçik pinching... var. Ya pinç ee... var da. Pinch şu şeyi pinç etmek. İşte kolu pinçe şey, e, diyorsun ya. Sedat Canlı. O şeyde e, Ne derler? Enmos, CMOS Teknolojilerinde falan pinçik diye bir mesele var ha. aslında. Ya ben şey ama diyorum işte bu tavuğu pinçetmekte kullanmış bu tavuğu pinçiklemek kelimesinin İngilizcesi bende işte pinching. Tamam mı? <gülüyor> anlıyorlar ama bak. İnsanlar söylemek istediğim şeyi anlıyor. Çok enteresan bir şekilde tavuğu pinching yaptım dediğim zaman anlıyorlar ne söylediğimi. <gülüyor> Hiçbir sıkıntı yok. Burada şöyle. Şimdi 3233 benim açık anahtarım. Olay bu. Bu kadar basit. Yusuf Karlı'ya mesaj göndermek isteyen Allah'ın her kolu, Koray Kaymazer dahil. 3233 sayısını kullanarak mesajlarını şifreliyor. Koray bana bir şey göndermek istiyor. Bunun tabi sayısal karşılığını alıyorsunuz. Genelde için para oluyor böyle şeyler. Moderatimik için içinde şey var. Mod hesapları var. Burada işin tam içine giymeyeceğim ama 3233 de şifreliyorsunuz. Elinizde bir metin var. Bu metini 3233 ile şifrelediniz. Tamam buraya kadar süper. Bunu gönderdiniz. Şimdi 3.233 bu metni geri çözemiyor. Size anlaşılmaz gelebilir olur mu öyle şey ya ben anahtarı sağa çevirdiysem sola çevirince de açılması lazım. Kitleniyorsa sağa doğru sola doğru açılması lazım değil. Değil olmuyor. Metini şifreledikten sonra siz bile metini 3.233'ü kullanarak geri çözemezsiniz. Metni çözmek için başka bir sayıya ihtiyacınız var. Bunun için euler Totion Function hesaplamak lazım. Euler totient function hesaplayabilmek için 323'ün çar asal çarpanlarını bulmanız lazım. 53 ve 61. 53 ve 61'i bulduktan sonra 53'ten 1 çıkartıyorsunuz. Ne kaldı elimizde Koray? Söyle, söyle. Söyle, interaktif bir yayın yapmaya çalışıyorum. Söyle 53'ten 1 çıkardık arkadaşlar. Saymam ne kaldı lazım. elimizde? 52'ye kadar sayıyor. <gülüyor> 52. 61'den 1 çıkardık. Ne kaldı elinizde? 60. 60. Tam şey böyle. Cidden <gülüyor> Portakal... sordum mu diye. Abi bak portakalı anlatır gibi anlatacağım derken şaka yapmıyordum. 52 <gülüyor> çarpı 60. 3120. Metini çözmek için kullanmanız gereken anahtar. 3120. Sizin 3120'yi hesaplamak için 3233'ün asal çarpanlarını bilmeniz lazım. Bu asal çarpanları bilmezseniz 3.120'yi hesaplayamazsınız. 3.120'yi hesaplayamazsanız metni çözemezsiniz. Peki ben şu an 3.233 diye bir sayı salladım ama ben size 7 basamaklı iki tane asal sayının bak 7 basamaklı bir asal sayıyla 7 basamaklı bir asal sayıyı çarptım. Elimde böyle kol kadar bir tane sayı var. Bu sayının asal çarpanlarını bulun dediğim zaman sizin yapabileceğiniz tek bir şey var. Rastgele bir şekilde buna soru sormak. Dünyada bir sayının asal çarpanlarını bulabilen bir formül yok. Daha henüz bulunamadı. Büyük ihtimalle bulunamayacak. Bu problem faktorizasyon yani faktorize etme problemi diye geçiyor. Asal çarpanlarına ayırma problemi diye geçiyor. Yapabileceğiniz tek şey soru sormak. Olay şu 1 3233'ün çarpanı mıdır? Evet ama bir işimize yaramaz. Zaten bir herkese asaldır. 2 hayır. 3 hayır. 4 diye soğumanıza gerek yok. 5 hayır. 7 hayır. 11 hayır. 13 hayır. 53'e kadar bir cevap alamıyorsunuz. Yani sizin 53'e kadar tüm asal sayıları tek tek veya şansınızı deneyip rastgele çapraz bir şekilde asal sayıları 3233'e bölmeye çalışmanız gerekiyor. Yoksa çözemeyeceksiniz. Buradaki zorluk şu. Shor algoritması denilen algoritma asal sayı bir sayının çarpanlarını inanılmaz hızlı bir şekilde buluyor. Burada da biraz informatik teoriye girmek lazım. İnformatik teoriden kastettiğimiz şey de şu. Şimdi sınıflar vardır arkadaşlar tamam mı? 3SAT, 3SAT, işte 3, 2SAT diye... İşte bu 3 sat zorluk derecesinde olan, 2 sat zorluk derecesinde olan klasik informatik teoride bulunan problem çözme zorlukları vardır. Bunlar böyle bizim günlük hayattaki zorlandığımız şeyler değil. Tam matematiksel yapılar. Burada NP sınıfları vardır. NP hard, NP complete sınıfları vardır. Şimdi NP complete olan bir problem çözülmesi, polinomsal zamanda çözülmesi imkansızdır. Bunu çözmek için... ...eksponansiyel bir şekilde yani E üzeri bilmem kaç diye artan bir şekilde bir şeye ihtiyacınız var. Süreye ihtiyacınız var. Biz bunları daha önce Quantum Türkiye'de yaptığımız yayında YouTube'da var. Profesör Doktor Cem Say, Ceyhun Bulutay, İbrahim Sarkaya Özgür Esat Mustacaplıoğlu ve Kadir Durak. Hocalarımızla yaptığımız bir Quantum Türkiye yayını var. Bu yayında Cem Say Ho Hoca'ya da ben sordum bu sorun aynısını. O da güzel bir şekilde cevap verdi. Hmm. Yasir chatte olsaydı bunu bulup eklerdi bir yere. Hmm. Yasir olmadığı için kimse atmıyor chat'e. Siz de girin YouTube'da bulun yani. Quantum Türkiye ya yazın. Bu burada bulursunuz. da anlattığımızı hatırlıyorum ya. Sen yine bahsetmiştin aynı şeylerden. Ya biraz Çok şeyini... eski ama bayağı Şimdi oldu. şey işte. Burada güzel bir soru var. Şimdi MP Complete ile MP Hard arasında part var. Aslında şurada faktorizasyon problemi Koray. MP Hard'ın bir sorusu. MP Hard problemlerin Zaten klasik yöntemlerle de tamam klasik yöntemlerle de polinomsal zamanı indirebilme şartım var. Şey şansın var. Yani şey değil. Bir NP hard problem klasik olarak asla asla polinomsal zamana indirilemez diye bir kural yok. NP complete'lerde var. Şimdi NP complete bir problemi Çözümünü verebiliyorsanız bu matematiğin 7-8 tane büyük problemi var ya arkadaşlar. Bu milyon dolarlık problem. Bunlardan bir tanesi MP-Complete problemi. Eğer bir MP-Complete problemi siz polinomsal zamanda çözebilecek bir şekilde düzenleyebiliyorsanız, bir algoritma yazabiliyorsanız milyon dolarınızı alırsınız. Bu şu an bütün matematik dünyasının kafasını karıştıran sorulardan bir tanesi. Bu matematiğin büyük 7-8 tane probleminden birisi de budur. Google'a girip şu yazdığım şeyi aratırsanız NP NP complete NP hard diye bunlara bakarsanız görürsünüz. NP hard ise zor olan yani polinomsal bir şekilde çözülemeyen bir problemi gene eksponansiyel bir süre gerektiriyor ama polinomsal bir şekilde çözülebilmesi durumu var. Yani bunun için daha bir sonuç bulunmamış. Shor algoritması bunu çözebiliyor. Factorization NP hard bir problem. Peter algoritması bunu polinomsal zamanda çözebiliyor. Bu şu demek. Sallayacağım. Çok basitçe anlamanız için bir örnek veriyorum. Farz edin elinizde 100, yani 100 basamaklı bir e, sayı olsun. Şu an bunu sadece sallıyorum. Örneği anlamanız için sallıyorum. Tam olarak bu sayılarla bu hesap yapmanız lazım. Yani kompleksite hesabı yapmanız lazım. Bu kadar basit değil bu kompleksite hesapları. Biraz karmaşık. Ama ben anlamanız için biraz basitleştireceğim. Farz elinizde 100 basamaklı bir sayı var. Bunun asal çarpanlarını bulmak için sallıyorum. 100 tane deneme yapmanız lazım. Tamam mı? Kuantum bilgisayarda bir tane deneme yapmanız gerekiyor. Öyle bir fark var. Yani eksponansiyel zaman e üzeri t. Eksponansiyel zaman t problemin işte o, o basamak sayısı diyelim e üzeri 100 olsun. Tamam mı? Yani e üzeri 100 kerede e üzeri 100 adımda çözebiliyorsunuz. Kuantum mekaniğinde ise Polinomsal. Ne demek polinomsal? X kare. X küp. Anladın mı? Yani 100'ün karesi adımda çözebiliyorsun. Şimdi biriniz çıkıp şeye bakabilirsiniz. E üzeri 100 ile 100'ün karesini bir karşılaştırın. Aradaki devasa farkı göreceksiniz. İşte kuantum bilgisayarın klasik şifrelere yaptığı şey hunharca bu şekilde açılabilir Koray da işte bu kuantum bilgisayara karşı güvenli olan bir şifre geliştiriyor. Bunun ismi de kuantum. Yani ben karşı değilim. Ben bildiğin enigma hesabında çalışan bir insanım aslında Almanlar için. O göze bakabilirsin ya. Bildiğin şifreleme üzerine. Ama bu şey işte hani e, hali hazırda öyle bir bilgisayar yok ya, aslında. Öyle bir tehdit hali hazırda yok. E, yakın zamanda e, olacak korkusuyla aslında biraz yapılan yatırımlar var. Sonuçta şovralı görmesi, bunu çalışacak bir bilgisayar yok yani hala araya mahkumuz. Hayır ee, canım şey zaten. Ya bugün bir sunum vardı. A, tamam mı? Öğleden nerede? sonra dinledik. Bizim okulda bir sunum vardı. Şeyden, hmm. siyene, biri gelmiş Fransa'dan. Çok sağlam bir proje. Yani SPD'si sorsarı kullanıyorlar tamam mı? Spontaneklerde şey, waveguide üzerinde alüminyum galumar arsenide Kristal kullanıyorlar bunlar, Waveguide'in üzerinde, Integrated Circuit tamam mı Kural? Waveguide'in üzerinde, SPDC source üretip Waveguide'da algoritmaya falan sokuyorlar böyle, tamam mı orada işlem yapıyor. Yani direkt sadece sen bir tane küçük çipi, ki bu çip bir sentin, bir sentin böyle onda biri kadar bir şey, tamam mı Koray? Çok küçük bir çip, bir senti biliyorsun çok küçük, onun onda biri kadar küçüklükten bahsediyorum. Buna bir yani Kuruşu işte yani kuruş kadar bir şey. Espri yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ay ya, iyi, iyi. gidiyorum ben. Arkadaşlar bu haftaki gelecek bilimde Twitch yayınımızın sonuna geldiniz. Yayını burada sonlandırıyoruz. Herkese <gülüyor> herkese başarılar. Nobel fizik ödülü alan arkadaşları, hocalarımızı sayın bilim insanlarını tebrik ediyoruz ve sizlere bu akşamlık veda ediyoruz. Ben...